Allahümme salli ve sellim ve berk ala muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hakk'ın izni inayetiyle Hz. Adem Efendimiz Allahüzzü Celal'i hamd ile tesbihatını beyan etmişti. Ardından iblisin secde etmediğini ifade etmiştik. Şimdi Allah-u Zülcelal'in emri geliyor. Hz. Adem Efendimiz bu emir dairesinde cennetin kapısına doğru yürümeye başlıyor. Yürü emrinin verilmesini bekleyene kadar, bu emir gelene kadar, Hz. Adem Efendimiz öncelikle oturuyor. Allah-u Zülcelal onun emirsiz bir iş yapmadığını meleklerine beyan ediyor. Çünkü melekler ilk o cennet kapısını gördüğünde Hz. Adem Efendimiz'in o güzellik, o muhteşemlik karşısında oraya doğru harekete geçeceğini tabir caizse bekliyorlar. O harekete geçecek, cennet kapısından da içeri geçecek, Allah-u Zülcelal'in sevgilileri, muhabbet duyduğu Allah Resulü nur Muhammed'i başta olmak üzere halife olarak seçmiş olduğu insanın bu hareketini bekliyor bütün alemlerden gelmiş olan melaike yavaş yavaş. Ancak Hz. Adem Efendimiz bir emir bekliyor, o emirle hareket edecek çünkü öğrenmişti ki işin aslı ve başından sonuna kadar her şeyde itaat gerekecek. Her şeyde itaat edecek gerekliliğiyle dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'den başlamak üzere insanoğlunun Rabbine karşı işlemiş olduğu ilk fiili amel bu noktada itaattir. Bundan önce Allah-u anmıştı Hz. Adem Efendimiz. Daha önceki derslerde beyan etmiştik. Ancak şimdi tabirca ise ilk fiil yerine getiriliyor. Fiili amel. O da durmak efendim. Hz. Adem Efendimiz kendisine yürü emri verilene kadar durdu. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimiz'den sonra Resul-i Kibriye aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e kadar ve Allah Resulü de dahil olmak üzere bütün peygamberler kendilerine bir emir gelinceye kadar beklediler. Bu emir geldiği anda sadece hakkı beyan edecek, kendilerine verilecek olan emir dairesinde hareket edecekler. Hz. Adem Efendimiz emir üzere itaatiyle yürümeye başlıyor. Sol tarafında Sildiratül Müntihâ yanında, sağ tarafında da Beytül Mamur'un nurunu görüyor. Bu nur karşısında cennetin kapısına doğru yavaş yavaş yürümekte. Cennetin kapısını görüp bir anda duruyor. Çünkü kendinde var olan nurun inkişafı dairesinde tam da karşısında Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ismini görüyor. Bu isim Hz. Adem Efendimiz'in hayatı boyunca asla unutmayacağı, zaten nur-u ne olduğunu, nasıl bir hayat kaynağı olduğunu Cennette yaşarken de hissedecek, yaşayacak birkaç bölüm sonra onu anlatacağız inşallah. Dolayısıyla tam da bu alanda duruyor ve cennetin kapısında o yürü emri verildi ama cennete girdenmedi bu birincisi. İkincisi Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ismini gördü. Kendinde var olan nurun bir başka karşılığının bu sefer cisimde olduğunu gördü onun kapısının tabiri bir süsü hükmünde pırıl pırıl parladığını görünce bu noktada beklemeye başladı. Bu duruşta edeptir. Bu edep dairesinde cennetin kapısında melekler yığılmış bir halde Hz. Adem Efendimizin geçişini bekleyeceklerken Hz. Adem Efendimizin durmasından ötürü onlar da duruyorlar. Dolayısıyla Hz. Adem Efendimizin bize insanoğlu olarak atamız, babamız tabi caizse Hz. Adem Efendimiz'den aldığımız ilk hakikat edeb oldu. İtaat eden Hz. Adem Efendimiz'in ikinci ameli ve hakikatte hikmet ameli edep üzerine oldu. Dolayısıyla insan itaat ve ardından edeb ile selamlaştılar, Allahu hamd hamdettiler, zikrettiler. Sonra itaat ettiler ve şimdi edep ettiler. İşte tam da bu edep anında Allahu u Zülcelal Hazreti Adem Efendimizin ululuk ve yüceliğini, onun büyüklüğünü, orada bulunmuş olan melaikenin de tam olarak görebilmesi ve anlayabilmesi hususunda gir emri verilecekken secde emri geldi. Bu secde emri bütün orada bulunan meleklereydi. Allah Zülcelal bu hususu Araf suresinin 11. ayet gelmesinde şöyle beyan ediyor. Essejmillah ve lil iblis Gerçekten sizi biz yarattık. Siz dedi Hz. Adem Efendimizin bu sefer büyüklüğünü anlatıyor Allah Zülcelal. çünkü itaati ve edebiyle beraber Onda artık Allah-u gelen bir ahlak var. Sonra size suret verdik ve meleklere sonra da secde edin dedik. Meleklerin Hz. Adem Efendimiz'e secdesi bir defaya mahsus değil. Bunun en büyük delillerinden bir tanesi, bütün meleklerin Allah-u Zülcelal'le salat ve selamı nasıl bir defa yapmayıp sürekli onu selamlıyorlarsa, Hz. Adem Efendimiz'i selamlamanın yanında secde etmeleri de, bir defaya mahsus değildir. Birden fazla olmuştur. İblis hariç hiçbirisi secde e, iblis haricinde hepsi secde ettiler ve iblis secde etmedi. Bu anlarda Allah'ın yaratmış olduğu cennet bir adetti. Yani sekiz cennetin yaratılması yedi tane cehennemin varlığı bunların kademe olarak beyanatı kalubela aşamasından sonraya kalmış bir durumdur. Sad Suresi'nin 75. ayet kermesinde Cenab-ı Hak bu an için şöyle buyuruyor. "Ya İblisu ma men'ake. Ya İblis sana ne mani oldu? buyurdu. Entescude lima halaqtu bi yediye istekbarta em kuntem minel alamin. Kendi kudret elimle yarattığım şeye secde etmene kim mani ol, Ne mani oldu? Büyüklenmek mi istedin yoksa çok yücelerden mi oldun buyuruyor Allah-u Zülcelal. Buradaki iblisin e, secde etmemesi daha önceki derste beyan etmiş olduğumuz gibi birkaç aşamadan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Ve tam da bu aşamada Allah-u Zülcelal Hz. Adem Efendimiz'i kudret eliyle yarattığını beyan ediyor. Buradaki kudret eli Allah'ın takdirinin insanların bütünü üzerine olduğunun ifadesidir. Tefsirde ayrıca detaylandıracağız. Siyer-i Nebi yolculuğunda olduğumuz için bu detaya girmiyoruz. Ancak tam da bu anda onun büyüklenmesi ve onun yücelerden olduğunu ifadesi, ondan sadece bir kişilik bir üstünlük olmayıp, Hz. Adem Efendimiz'in soyundan geleceklerin, üstünlüğünü yine iblise göstermek istedi. Yani iblisin sadece Hz. Adem Efendimiz olduğunu düşünmemesi ondan sonra gelecek olan bir neslin varlığı elbette görülüyor. Ancak Allah'a zülcelal bunu iblise bir kez daha göstermek üzerine işte tam da bu anda kalubelanın yaratılış anı söz konusu oluyor. Kalubelanın nasıl yaratıldığını ve bu yaratılış anından sonra ee, süre gelen kalübeler sürecinin nasıl olduğunu bilir. Sonraki, yarınki dersimizde inşallah ifade ediyor olacağız. Ama şu andaki bir başka ifade oldukça mühim. Allah Azze Celle şöyle buyuruyor. Gâle Rabbi fe enzırni ilâ dedi ki ey Rabbim artık bana diriltilecekleri güne kadar mühlet ver. Şimdi buradaki ifade bizlere İblis'in Hazreti Adem Efendimiz tarafından onun sülbünden geleceklerle karşılaştığına dair açık işaretlerden biridir. Öyleyse iblis onların dünya delirtilecek olmaları, hesap gününün varlığı bir karşılaşma mevzuatı. O karşılaşma mevzuatının ne olduğunu kahlu belada öğrenecek. Dolayısıyla bu ayeti kelime hem kahlu belaya dair bir esası taşıyor hem de kahlu belaya giden süreci bize anlatıyor. Dolayısıyla bugün itibariyle şunu anlamış oluyoruz ki Hz. Adem Efendimiz cennete girmeden evvel şeytanın bir kez daha secde etmeyi reddetmesiyle beraber Allah-u Zülcelal kalu belanın yaratılıp burada iblise karşı bütün ruhlarla bir gösteriyi, bir görünümü emrettiği hasıl oluyor. Elbette ki o emrin içerisinde pek çoklarının İman edip bir kısmının iman etmediğini de görüyor olacağız. Ama bütün bu göreceklerimizi inşallah kalübela dersimizde yapacak, yapacağız. Onda yarın anlatıyor olacağız. Şimdilik kanın sağlıcak.